Değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Deniz Ömer Tarık Yılmaz'la tarikhaber.com Ana haber ülkeleri başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda. Gülenleşkan gelişmeyi gelişmeleri için paylaşacağız benim. Ana haber bültenimiz başlıyor değerli izleyenler. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir taraftan olursak Twitch Tarık Haber TV ve Sosyal Cep Tarık Haber Pinterest Tarık Haber Okut, Tarık Haber TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram ve Tarık Haber, Twitter Tarık Haber 3, Reddit Ground, Type 3, 308, YouTube Tarık Haber TV, VKM Tarık Haber, Basyapları ve Yendeks. Diğer sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tane çek olacak. Ee, onlar... son Tanrız Efendim bir hatırlatma yapar bentarika.com ana haber bölüini her gün canlı yayınlarla saat 27 ekranlarımızda olacak efendim bizleri Twitter'dan Facebook'tan Instagram'dan tiktok'tan takip edebilirsiniz değerli izleyenler Ve ana haber Bültenimiz başlıyor ilk haberimize geçiyoruz. Paçacıdan sonra İyi Parti İyi Partili bir yöneticiden davetime geldi. Sokağın sesini dinleyemezsiniz dedi. Cihan Paçacı'nın adlı İyi Partili memleksandan ekranlama oldu ve adaylık çıkışı geldi. Sokağın sesini görmezden gelirseniz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun onun adaylık konusunda yaptığı açıklamaların ardından İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı Kurumsal İlişkiler Başkanlığı'na görevinden istifa etmişti. Bu sözü birkaç gün sonra ise İyi Parti STK Başkan yardımcısı Mehmet Aslan Ekrem İmamoğlu paylaşımına dikkat çekti. İmamoğlu'nun Bursa ziyaretinde açıklanan bir, bir videoyu paylaşan Aslan. Sokağın sesini görmezden gelirseniz sandıkta da siz görmezden gelinirsiniz. Bu işin şakası yok. Aklın yolu birdir. Haber. Haber. Politica. Sahen nein art and a ni parli man a des land necrom em am a mog gorn s m Merhaba. Web sayfalarınızı veya belgelerinizi sizin için okuyabilirim. Haber. Politika. Cihan Paçacı'nın ardından iyi partili Mehmet Haslandan Ekrem İmamoğlu ve adaylık çıkışı, sokağın sesini görmezden gelirseniz. Cihan Paçacı'nın ardından... Dağın en yüksek tepesine çıktığımda kendimi hiç bu kadar doğal Cihan Paçacı'nın ardından İyi Partili Mehmet Aslan'dan Ekrem Mimanoğlu ve adaylı çıkışı, sokağın sesini görmezden gelirseniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda yaptığı açıklamaların ardından İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, kurumsal ilişkiler başkanlığı görevinden istifa etmişti. Bu sözlerden birkaç gün sonra ise İyi Parti Sivil Toplum Kuruluşu Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, Ekrem Mimanoğlu paylaşımıyla dikkat çekti. İmamoğlu'nun Bursa ziyaretinde çekilen bir videoyu paylaşan Aslan, sokağın sesini görmezden gelirseniz, sandıkta da siz görmezden gelinirsiniz. Bu işin şakası yok. Aklın yolu bir dedi. İyi Parti eski genel başkan yardımcısı Cihan Paçacı geçtiğimiz günlerde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına sıcak bakmadıklarını belirterek parti yetkili kurulları. Şu anda Kemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değil ifadelerini kullanmıştı. Açıcı gelen tepkilerin ardından ise Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etmişti. İyi Parti'de yaşanan bu olaydan birkaç gün sonra ise Sivil Toplum Kuruluşu Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, yaptığı İmamoğlu çıkışıyla dikkat çekti. Bu işin çakısı yok. İyi Parti Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bursa'ya gitti. Bursa'da kapalı çarşı ziyareti sırasında toplanan vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu'nun videosunu paylaşan İyi Parti Sivil Toplum Kuruluşu Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, adaylık konusunda tavrını ortaya koydu. Aslan paylaşımında, Türk siyasi tarihinde bir belediye başkanın gittiği her ilde on binlerle karşılandığının tek örneğini gösterebilir misiniz? Sokağın sesini görmezden gelirseniz, sandıkta da siz görmezden gelirsiniz. Bu işin şakası yok. Aklının yolu bin ifadelerini kullandı. Cihan Paçacı, Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevini bırakıyorum. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Erdoğan'dan taklit tepkisi. Kılıçları onuna seslendi. Haberin yok mudur? Amerika Birleşik Devletleri, ameri uluslararası suç örgütü ilan etti. Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve e, diğer haberimize geçiyoruz. Beşiktaş-Habanya spor e, maçında gol iptal edildi değerli ziyanlar. Süperlikte de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. beşiktaş Karendon Alanya Sporu konuk ediyor. Maç Beşiktaş kendi evinde Vodafone Park'ta oynanıyor. Maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Maçta penaltılarda Cenk Tos'un golü kaydetti değerli izleyenler 20. lakada. Böylelikle ilk da bitmiş oldu. Değerli izleyenler ve maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlandı. Bu maçı canlı anlatımlarla sosyal medya kanallarımızdan canlı olarak takip edebilirsiniz. Polis memuru katyam yaptı. Annesi iki abiyi ve yengesini öldürdü. Son dakika haberine göre Bursa'da polis memuru katyam yaptı. Annesi iki ve yengesini öldürdü. Son dakika haberine göre Bursa'nın Orhan Gazi ilçesine kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Polis memuru A.E. annesi iki abiyi ve yengesini silahla öldürdü. Şahısların arasında para meselesinden dolayı anlaşmazlık olduğu iddia edildi. Olay yerinden kaçan zanlı daha sonra polise girerek teslim oldu. İşte olayın detayları. Son dakika Bursa'da polis memuru katliam yaptı. Annesi iki abiyi ve yengesini öldürdü. Son dakika haberi, Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Polis memuru A. E. 29, annesinin iki abiyi ve yengesini silahla öldürdü. Şahısların arasında para meselesinden dolayı anlaşmazlık olduğu iddia edildi. Olay yerinden kaçan zanlı daha sonra polise giderek teslim oldu. İşte olayın detayları. Son dakika haberine göre Bingöl'de Cevik Kuvvet Polisi olarak görev yapan A.E. 29, alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husumet olduğu iddia edilen annesi ve ağabeylerini İznik Gölü kıyısındaki çamlık alana çağırdı. A.E. burada tartıştığın aile bireylerine silahla ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayı haber alıp gelen ailenin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olayda zanlının annesi diye. Abi'nin Remzi ve yengesi Fatma E olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer abi Mehmet E ise hastaneye kaldırıldı. Mehmet E de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Detaylara ulaşıldı. Orhan Gazi ilçesinde annesi, ağabeyleri ve yengesini öldüren polis memuru A'yeni, 30, bir süre önce kendi otomobilini satarak, müteahhitlik yapan abi Mehmet 39, bir daire satın almak üzere anlaştı, ancak ikilinin arasında daire fiyatı ile ilgili anlaşmazlık yaşandığı belirlendi. 6 yıllık polis memuru olan A.E.'nin görev yaptığı Bingöl'den yıllık izine ayrılarak önce eski görev yeri olan Eskişehir'e gitti. Burada işini ve çocuğunu bir A.V.M.'ye bıraktıktan sonra Orhan Gazi'ye geçerek buluşmak üzere A.V.M.'yi de telefonla aradığı ortaya çıktı. Ve annesi B.A.V. ve yengesi F.E. ile birlikte İznik Gölü çevresindeki piknik alanına gelip otomobilden indiğinde olay yerinde bekleyen A.E., Beylik tabancasıyla ailesine kurşun yağdırdı. Olay yerinden kaçan zanlı, ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu. Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan, zanlı Adem Ergüner'in olaydan yaklaşık 20 dakika önce geldiği, etrafta keşif yaptığı, ardından otomobilden indiği annesi. Abileri ve yengesinin bulunduğu cephe karşıdan gelirken ateş etmeye başladı, Ardından da geldiği otomobile binerek olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor. Ard hayal. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ataların ne diyorsa bebeleri de aynı şeyi. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kimse inanamadığı Winskand Abouabakar daha 3. dakikada değerli izleyenler ne yaptı? Son dakika haberine göre Winsend Abouabakar'ın kaçırdığı gole kimse inanamadı. beşiktaş Alanyaspor'un henüz 3. dakikasında son dakika haberine göre Spor Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile korendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Oldukça yüksek bir tempoda başlayan müsabakanın henüz 3. dakikasında yaşanan bir pozisyon sosyal medyanın gündemine oturdu. Siyah Beyazlar'ın yeni transferi Biyana Tayyip Ababa Bakar ilk 11'e çıktığı karşılaşmada net bir gol fırsatından yararlanamadı. Kamerun'un Yıldız'ın kaleci geçmesine rağmen kaçırdığı gol izleyenleri oldukça şaşırdı. Beşiktaş. Son dakika, Vincent Abobakar'ın kaçırdığı gole kimse inanamadı. Beşiktaş Alanya Spor'un henüz üçüncü dakikasında. Son dakika, Vincent Abobakar'ın kaçırdığı gole kimse inanamadı. Beşiktaş Alanya Spor'un henüz üçüncü dakikasında. Son dakika haberleri, Sportoto Süper Lig'de 21. Haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Corendon Alanya Spor karşı karşıya geldi. Oldukça yüksek bir tempoda başlayan müsabakanın deniz üçüncü. Dakikasında yaşanan bir pozisyon sosyal medyanın gündemine oturdu. Siyah Beyazlıların yeni transferi Vincent Haborbakan ilk 11'de çıktığı karşılaşmada net bir gol fırsatından yararlanamadı. Kamerunlu Yıldız'ın kaleciyi geçmesine rağmen kaçırdığı gol izleyenleri oldukça şaşırttı. Son dakika haberleri Sport Auto Süper Lig'in 21. Haftasında Beşiktaş Jolendon Alanyasporu konuk etti. Siyah Beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, yeni transfer Vincent Aboubakar'ı ilk 11'de sahaya sürdü. 678 gün sonra Vodafone Park Çinlerini ayak basan Kamerunlu Yıldız, henüz maçın başında net bir gol fırsatından yararlanamadı. Salih Uçan'dan şık pas. Karşılaşmanın üçüncü. Dakikasında gelişen Beşiktaş atağında rakip yarı alanda topla buluşan Salih Uçan, savunma arkasına sarkan Vincent Aboubakar'ı gördü. Kaleciyi geçti ve... Kaleci Lunar sonu geçen yıldız futbolcu, açısının daralmasına rağmen vuruşunu yaptı. Alanyaspor spor savunması, ağlara giden topu son anda engelledip ve meşin yuvarlak kornere gitti. Bu pozisyon sonrasında müsabakayı takip edenler, Abubakar'ın golü kaçırmasına oldukça şaşırdı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İlhan Panuk Beşiktaş'ı açıkladı. Bir ilgi olduğunu ben de duydum. Fenerbahçe taraftarı galibiyete rağmen büyük tepki gösteriyor. Sahada yoktu. Yine en çok arda konuşuldu. Oynamadığını görünce hüngür hüngür ağladı. En çok aranan haberler. Ana haber ülkelerimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saatler bu ekranlardayız. Bir diğer haberimize geçiyor. Kan donduran olay yaşandı. Üç çocuğunu asıp intihar etti. Değerli izleyenler. Son dakika haberiyle Sancaktepe'de kan donduran olay yaşandı. Üç çocuğunu asıp intihar etti. iddiası ortada karıştırdı. Son dakika haberiyle İstanbul'da Sancaktepe'de bir evde üç çocukla beraber babaları ölü bulundu. Baba M.A.'nın. Eşi Nevi terk etmesi üzerine üç çocuğunu asarak intihar ettiği iddia edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cesetler adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Şu yandan olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Ailenin çocukları da restoran bölümünde yemek yedikten sonra kazan dairesine giderek olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte olayın dikkat çeken detayları. Son dakika Sancaktepe'de kan donduran olay. Üç çocuğunu asıp intihar ettiği iddiası. Son dakika haberi İstanbul'da Sancaktepe'de bir evde üç çocuk ile babaları ölü bulundu. Baba Meyha'nın eşinin evi terk etmesi üzerine üç çocuğunu asarak intihar ettiği iddia edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Cesetler Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Mey nın çocuklarıyla restoran bölümünde yemek yedikten sonra kazan dairesine giderek olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte olayın dikkat çeken detayları. Son dakika haberine göre Sancaktepe'de bir evde üç, üç çocuk dört kişinin cansız bedeni bulundu. Bir sitedeki dairede bulunan cesetlerin babama üç çocuğuna ait olduğu öğrenildi. İntihar iddiası. Baba Mey eşinin evi terk etmesi üzerine üç çocuğunu asarak intihar ettiği iddia edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cesetler Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Detaylar ortaya çıktı. Kan donduran olay, Sancaktepe'de Fatih Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi üzerindeki bir sitede bulunan kazan dairesinde yaşandı. İddiaya göre sitenin sakinleri, sitede görevli olan M.A. isimli şahıstan haber alamaması üzerine meslek meslektaşı olan birini aradı. meslek meslektaşı olan teknisyen, polis ile beraber binada bulunan kazan dairesine geldi. Çilindir yardımıyla kazan dairesinin kapısının açılmasıyla içeri giren polis, buna ile yaşları 7 ve 13 olan iki erkek çocuğunun ve bir kız çocuğunun asılmış halde cansız bedenlerini buldu. Önce yemek yediler. Mey Anlı'nın eşiyle bir süredir problem yaşadı. Eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarıyla önce yemek yedi, sonra da binada bulunan kazan dairesinde çocuklarını ve kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi. Kazan dairesinde asmış. Olayla ilgili konuşan Bülent Çiftçi, çocuklar 8-10 yaşlarında. Onu tanıyorum. Hepimize yardımcı oluyordu. Temizlik ve teknik elemanıydı burada çalışıyordu. Çocukları ile restoran bölümünde yemek yemiş. Sonra en üst kata kazan dairesine çıkmış. Orada kendini ve çocuklarını asmış. Olay kazan dairesinde olmuş. Çocukları dışarıdan getirmiş. Normalde burada oturmuyor dedi. Eşine de şiddet uygulamış. Polisin yaptığı incelemede, Meyhanın eşinde Ay Sultan Beyliği de, de ettiği belirlendi. Bunun üzerine H.A.'nın eşinden şikayetçi olduğu kaydedildi. Polisin olay yerinde incelemeleri devam ediyor. Sancaktepe Kaymakamlığı'ndan açıklama Sancaktepe Kaymakamlığı tarafından olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, ilçemiz Fatih Mahallesi Selahattin Eylübi Caddesi'nde bulunan bir sitede işçi olarak çalışan, ailevi ve psikolojik sorunlar yaşayan anın 3 çocuğunu öldürdüğü ve kendisinin de aynı yöntemle intihar ettiği anlaşılmıştır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır meydana gelen bu elim olayda hayatını kaybeden masum çocuklarımıza Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsalığı diliyoruz ifadelerine yer verildi ya da. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz Milyonların beklediği gün geldi. SGK duyuru, e, duyurdu. Hesaplara yatıyor değerli izleyenler. Memur emekli maaşına son dakika gelişmesi yaşandı. Açıklama yapılmıştı. Beklenen gün geldi. Maaşı, maaş farkı ve ek gösterge ödemesi yapılacak. Memur emekli maaş farkı ödemeleri heyecanla bekleniyordu. SSK ve Bağkur kapsamında. Gelir ve aylık alan, alanların aylıkları zamlı olarak ötemek günlerinde hesaplara yattı. SGK tarafından yapılan açıklamada memur emeklisi maaş farkı ödeme ithalleri hakkında bilgi verildi. Peki memur emekli maaş farkı ne zaman yapacak İşler detaylar. Finans. Finans. Ekonomi. Memur emekli maaşında son dakika gelişmesi. Açıklama yapılmıştı, beklenen gün geldi. Maaş farkı ve ek gösterge ödemesi. Memur emekli maaşında son dakika gelişmesi. Açıklama yapılmıştı, beklenen gün geldi. Maaş farkı ve ek gösterge ödemesi. Memur emekli maaş farkı ödemeleri heyecanla bekleniyordu. Sosyal sigortalar kurumu ve bakul kapsamında gelir ve aylık alanların aylıkları zanlı olarak ödeme günlerinde hesaplara yayattı. SBK tarafından yapılan açıklamada memur emeklisi maaş farkı ödeme tarihleri hakkında bilgi verildi. Peki memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak? İşte detaylar. Milyonlarca memur emeklisinin maaş farkı ve ek gösterge farkı ödemelerinde beklenen gün geldi. Memur ve emeklilere Ocak ayında Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş zamlı yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ek gösterge ve maaş farkı ödemeleri için 27 Ocak Cuma gününe işaret edilmişti. Sıptan yapılan açıklamada memur emeklilerimiz, zam farkı ödemelerinizi bugün hesabınıza yatırıyoruz denildi. Memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Sıptan yapılan açıklamada memur emeklilerimiz, zam farkı ödemelerinizi bugün hesabınıza yatırıyoruz denildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ek gösterge ve maaş farkı ödemelerinin 27 Ocak Cuma günü başlayacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada, emekli sandığı kapsamında emekli malulü, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2023 yılı Ocak dönemi zam farkları ile harp veya vazife malullerinin 2022 yılı ek ödemeleri 27 Ocak 2023 Cuma günü hesaplara yatırılmaya başlanacak denilmişti. Ödemeler PTT ve banka üzerinden. Emekli sandığı kapsamında emekli mal olur, vazife mal olu veya yetim aylığı alanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge farkı tutarları aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilecek. 7,8 milyar TL fark tutarı. Buna göre aylıklarını her ay alanlara Ocak ayı olmak üzere bir aylık tutarında Aylıklarını 3'er aylıklar halinde almakta olanlardan Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi. Bu kapsamda 2.384.079 kişiye ek gösterge farkı dahil 7, 8 milyar TL fark tutarı ödenecek. Yeni memur maaşları ne kadar oldu? 2023 yılı Ocak ayı dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev ayrılığı belli oldu. İşte yeni memur maaşları listesi, şube müdürü, üniversite mezunu, 1 bölü 4 20.724 Türk Lirası memur, üniversite mezunu, 9 bölü 1 12, 6, Türk Lirası uzman öğretmen, 1 bölü 4 18.246 Türk Lirası öğretmen, 1 bölü 4 15.793 Türk Lirası başkomiser; 3 bölü 1 20, 18, Türk Lirası polis memuru. 8 bölü 1 18.235 Türk lirası uzman doktor 1 bölü 4 24.743 Türk lirası hemşire üniversite mezunu 5 bölü 1 15.611 Türk lirası mühendis 1 bölü 4 21.295 Türk lirası teknisyen lise mezunu 11 bölü 13.142 Türk lirası profesör 1 bölü 4 34 bin 57 Türk lirası Araştırma görevlisi 7/ 21139 Türk Lirası vaiz 1/4 16.615 Türk Lirası avukat 1/4 19.968 Türk Lirası Ana sayfaya dönmek için tıklayınız dikkat çeken veriler paylaşıldı ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız diğer haberimize geçiyoruz Heyecanla bekleniyordu. Cumhuriyet tarihinin de diye açıklama yapıldı değerli izleyenler. Son dakika haberleri Erdoğan Cumhuriyet tarihinin rekorunu duyurdu. 109 tonluk rezerv en çok altın üreten ilk 3 maddenden biri olacak dedi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilecik'te Söğüt Altın Madeninin açılış töreninde yaptığı konuşmada altın sektörünün 2022'de 40 tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirten ayrıca Yıllık üretim miktarını inşallah yaklaşık 6,5 tona yükselteceğiz dedi. Finans, finans, ekonomi. Son dakika Erdoğan Cumhuriyet tarihinin rekorunu duyurdu. 109 tonluk rezervi. En çok altın üreten ilk 3 madenden biri olacak. Son dakika, Erdoğan Cumhuriyet tarihinin rekorunu duyurdu. 109 tonluk rezervi. En çok altın üreten ilk 3 madenden biri olacak. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilecik'te Söğüt Altın Madeni'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada altın sektörünün 2022'de 42 tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirtirken ayrıca yıllık üretim miktarını inşallah. Yaklaşık 6,5 tona yükselteceğiz dedi. Son dakika haberi, Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği altın madeni bugün açılıyor. 109 tonluk altın rezervi keşfinin ardından, Bilecik'te Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Altın Madeni açılışı ve ilk altın dökümü töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Yıllık altın üretimini 6,5 tona çıkaracağız. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle. 3-5 milyon ons kaynağı, 1,92 milyon ons rezerve tekabül eden bu altının bir an önce Türk ekonomisine kazandırılması için çalışmaları hızlandırdık. Bugüne kadar yaklaşık 70 milyon dolar yatırım gerçekleştirilerek projenin ilk kısmı tamamlandı. Tesis ilk altın dökümünü yapacak şekilde hazır hale getirildi. Bu tesis ilk etapta yıllık 2-5 tona kadar altın üretme kapasitesiyle çalışacak. Burası tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde ülkemizde en çok altın üretimi yapılan ilk 3 madenden birisi olacak. Yıllık üretim miktarını inşallah yaklaşık 6,5 tona yükselteceğiz. Bugün itibarıyla Söğüt Altın Madeni sahasında yaklaşık 1000 kardeşimiz istihdam ediliyor. İlerleyen dönemde bu sayının 1300'e çıkmasını planlıyoruz. Akkuyungs'te bu yıl elektrik üretimine başlıyoruz. İnşallah Mart ayının sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz. Bu sene içerisinde Akkuyungs'un ilk ünitesinde elektrik üretimine başlıyoruz. Cumhuriyet tarihinin rekoru. Altın petrol ile birlikte en fazla ithal ettiğimiz ürünlerin başında geliyor. Altın sektörümüz 2022 yılında 42 tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. 5 yıla göre ortalama üretimimiz yıllık 35 tondur. Yapacağımız keşiflerle altın üretimini artırmayı hedefliyoruz. O ilde 109 ton altın bulunmuştu. Altın rezervi de heyecanı. İlk külçeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan dökecek. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Dikkat! Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İkinci yarının başlamasıyla mükemmel bir gol geldi değerli izleyenler. Cenk Tosun 50. dakikada golü attı değerli izleyenler ve bu maçı canlı anlatımlarla sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Maçta şu anda 55 dakika oynanıyor. Sert sözler geldi ataları ne diyorsa ve de aynı şeyi dedi değerli izleyenler bakan Soyudan altınması aday eleştirisi geldi atalara ne diyorsa bebelerde de aynı şeyi söylüyor dedi İzmir'de gençlerle buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 27 Şubat sözcinde bir şiir okuduğu için Tayber Erdoğan'a muhtar bile olamazsın dediler. Dün altılı masa Erdoğan, Erdoğan bir daha aday olamaz dedi. Arasında fark var mı? Kaç yıl geçti. Atalar ne diyorsa bebeleri de aynı şeyi söylüyor. Ataların nasıl mağlup olursa bebeleri de aynı şekilde mağlup dedi. Bakan Soylu'dan altılı masaya aday eleştirisi. Ataların ne diyorsa bebeleri de aynı şeyi söylüyor. İzmir'de gençlerle buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 28 Şubat sürecinde bir şey okuduğu için Tayyip Erdoğan'a muhtar bile olamazsın dediler. Dün Altırlı Masa Erdoğan bir daha aday olamaz dedi. Arasında fark var mı? Kaç yıl geçti, ataları ne diyorsa bebeleri de aynı şeyi söylüyor. Ataları nasıl mağlup olmuşsa bebeleri de aynı şekilde mağlup dedi. Sabahın ilk ışıklarından bu yana İzmir'de çeşitli programlara katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.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 İzmir İstanbul Otobanı Vurgusu Konuşmasında gençlere seslenen Bakan Soylu, Türkiye'nin yüzyılı ayaklarını sağlam, üzerinde durarak bitirdiğini belirten Bakan Soylu, yüzyılın karnesi, vadilelere rağmen Allah'ın izniyle iyi bir bilanço ile sona erecek. 20. Yüzyılda eksikleri tamamladık. 21. Yüzyılda altyapısını yaptık. Şimdi İzmir İstanbul Otobanı gibi sadece uçacağız diye belirtti. Atatürk ve silah arkadaşları kurtuluş mücadelesini gerçekleştirdi. Sohbet havasında gerçekleşen buluşmada Türkiye'nin Cumhuriyet dönemini anlatan Bakan Soylu, Türkiye'yi içgal edilmek üzere olan bir ülkeyken büyük Atatürk ve silah arkadaşları, bu ülkenin asil milletiyle kurtuluş mücadelesini gerçekleştirdi. Dünyada Kurtuluş Savaşı'nı meclisin yönettiği enler ülkelerden birisiyiz. Cumhuriyetin özgürlüğü, bağımsızlığı ortaya çıkardı. Ondan sonra da Cumhuriyet'in kalkınma mücadelesi gerekiyordu. Türkiye'yi işgal edemeyenler Türkiye'nin kalkınma mücadelesinin önünü tıkamaya çalıştı. Kendi sözlerini hakim kılmaya çalıştılar. Türkiye'yi hareket edemeyecek, belli ekonomik kabiliyetlerden çıkamayacak bir ülke haline getirmeye çalıştılar sözlerine yer verdi. Türkiye hep borçlanarak kalkınmaya çalıştı. Batı'nın yıllarca doğuyu pranga altına almaya çalıştığını söyleyen Bakan Soylu, Türkiye hep borçlanarak kalkınmaya çalıştı. Borcu verenler de tahakküm etmeye çalıştılar. Türkiye bir yandan egemenlerin altına girmemeyi, bir yandan da kendini büyütmeye çalıştı. Türkiye kalkınma mücadelesini sürdürürken bunları borçlanarak yaptı. Azır her borç bir taahhüdün olarak bindirilmeye çalışıldığını ifadelerini kullandı. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözlerini hatırlatan Bakan Soylu, Erdoğan neden Dünya 5'ten büyüktür diye bu güne dek kimsenin itiraz edemediği bir alanı sarsarak gidiyor. Çünkü kendimizi hafif toparlayıp kendimize baktığımızda onlara ihtiyacımızın olmadığı açık. Terörle bizi terbiye etmeye çalışıyorlardı. Dağlardan şimdi petrol çıkıyor, yeraltı madenleri çıkıyor diye konuştu. Bakan Soylu, basına kapalı devam eden toplantıda gençlerin sorularını da yanıtladı. Seçim çalışmaları bitti. Bakan Soylu'nun katılımı öncesi konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de şunları söyledi. AK Parti gençliği gümbür gümbür maşallah. AK Parti Gençliği İzmir'de bütün programlarda bu motivasyonu, heyecanı yansıtıyor. Türkiye'de ak gençlik rüzgarı esiyor. İnşallah seçimde gençlerde de Türkiye'de açık ara birinci olacağız. Bunu görüyorum. Buna inanıyorum. Bize soruyorlar. Seçim tarihi belirginleşti. Seçim hazırlıkları başladı mı? diye. Biz de tebessümle karşılık veriyoruz. Bizde seçim çalışmaları bitti. Hazırız. Pandemiye ve yaşanan olumsuzluklara rağmen teşkilat dört yıldır sahadan ayrılmadı. Bütün sandık görevlilerimiz hazır. Bunları her ay her hafta güncelliyoruz. İzmir Teşkilatları bugüne kadar hep sandıklarına sahip çıkmıştır. Sandık namus tur kavramından hareketli başarıyla sandıklara sahip çıkmışlardır. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Türkiye'de ve... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Liste o damgasını vurdu, veriler paylaşıldı. Her iki kişiden birinin aracı var. Dikkat çeken veriler paylaşıldı. O illerde her iki kişiden birinin aracı var. Türkiye İstatistik Kurumu, Türk tarafından trafiğe kayıt kayıtlı taşıt sayısı paylaşıldı. Verilere göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı 26.482.847 araç bulunduğu ortaya çıktı. Dikkat çeken istatistiklere göre Antalya, Muğla ve Burdur'da her iki kişiden birinin araç sahipliği bulunduğu ve trafiğe kayıtlı araçlar mühfusa göre değerlendirildiğinde Türkiye'de yaklaşık 3 kişiye bir araç düştüğü belirlendi. Dikkat çeken veriler paylaşıldı. O ileride her iki kişiden birinin aracı var. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından trafiğe kayıtlı taşıt sayısı paylaşıldı. Verilere göre... Türkiye'de trafiğe kayıtlı 26 milyon bin araç bulunduğu ortaya çıktı dikkat çeken istatistiklere göre Antalya Luna ve Burdur'da her iki kişiden birinin araç sahipliği bulunduğu ve trafiğe kayıtlı araçlar nüfusa göre değerlendirildiğinde Türkiye'de yaklaşık üç kişiye bir araç düştüğü belirlendi trafiğe kayıtlı taşıt sayısının geçen yıl itibarıyla 26,5 milyonu bulduğu Türkiye'de yaklaşık üç kişiye bir araç düşerken Antalya Luna ve Burdur'da her iki kişiden birinin araç sahipliği bulunuyor bakanlık harekete geçti sıfır kilometre otomobil satışına inceleme A muhabir'inin Türkiye İstatistik Kurumu Türk verilerinden derlediği bilgiye göre geçen yıl itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı olan 26 milyon 482 bin 847 aracın yüzde539 otomobil yüzde 16 ikisini kamyonet yüzde 15 motosiklet yüzde79 traktör yüzde üç kamyon yüzde 18 in minibüs %08 ini otobüs ve %03 ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. İstanbul'un toplam 4.940.010 taşıtla en fazla aracın bulunduğu il iken, bu kenti 2.387.460 taşıtla Ankara, 1.650.646 taşıtla İzmir, 1.317.564 taşıtla Antalya izledi. En az taşıtın bulunduğu iler ise 8.802 taşıtla Hakkari, 10.251 taşıtla Tunceli, 16.425 taşıkta baygurt oldu. Trafiğe kayıtlı araçlar nüfusa göre değerlendirildiğinde Türkiye'de yaklaşık 3 kişiye bir araç düşüyor. Antalya, Burdur ve Muğla'da ise her iki kişiye bir araç düşüyor. Trafiğe kayıtlı araç sayısı nüfusu 1.021.141 olan Muğla'da 5.191.730 %57,9 nüfusu 273.7116 olan Burdur'da 148.008 %49. 8.00 ve nüfusu 2.619.8132 olan Antalya'da ise 1.317.564, %50.3 olarak belirlendi. Buna karşılık Hakkari'de 31 kişiye bir aracın düştüğü görüldü. Bu oranlar listede son sırada yer alan Hakkari'nin nüfusu 278.218 ve araç sayısı 8.892. Bu ili 18 kişiye bir araç düşen çırnak ve 17 kişiye bir araç düşen ağrı izledi. Ankara'da her 4 kişiye bir otomobil. Öte yandan, Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam 14.269.352 otomobil bulunuyor. Türkiye'de ortalama 6 kişiye bir otomobil düşüyor. Söz konusu oran dikkate alındığında en çok otomobil bulunan 3 yıl arasında Ankara dikkati çekiyor. Ankara'da geçen yıl sonun itibarıyla otomobil sayısı 1.7143.011 adet ve nüfus 5.747.325'inci. Yani başkentte yaklaşık 3 kişiye bir otomobil düşüyor. İstanbul'da otomobil sayısı 3.328.008 ve nüfus 15.840.900 olarak kayıtlara geçti. Buna göre kentte ortalama 5 kişiye bir otomobil düşüyor. Nüfusu 4.425.789 olan İzmir'de ise 897.864 otomobil bulunuyor. İzmir'de de yaklaşık her 5 kişide bir otomobil sahipliği bulunuyor ülke verilerine göre nüfusa ve göre trafiğe kayıtlı araç ve her yüz kişiye düşen taşıt sayısı şöyle. A Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Altın almak Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bu arada 3-0 oldu değerli izleyenler. bu 5'te aşağı golü değerli Ali kaydetti. 59. dakikada ve maç şu anda Beşiktaş'ın taşın devam ediyor. Maçta 65. dakika önlüyor. Suratına tükürdüm dedi o yorumla çılgına döndü. pembe teskil değerli izleyenler. Tüm metin çılgına döndüğü kendisi fotoğraf çekilen kişinin yüzüne tükürdüm lafı sonrası. Alaçat'ta fellik fellik aradım dedi ve dedi. Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma diyen şimdilerde ise spor yolculuğu yapan Tümer Metin'in fotoğraf çektirdiği bir kişi yaşadığı anasını anlattı. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transferiyle birlikte kamuoyunda oldukça tartışılan Metin'in paylaştığı anı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı. Spor. Spor. Futboldu. Tümer Metin çılgına döndü. Kendisiyle fotoğraf çekilen kişinin yüzüne tükürdüğüm lafı sonrası alaçatıda ferlik ferlik aradım dedi ve Tümer Metin çılgına döndü. Kendisiyle fotoğraf çekilen kişinin yüzüne tükürdüğüm lafı sonrası alaçatıda ferlik ferlik aradım dedi ve Süper Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen, şimdilerde ise spor yorumculuğu yapan Tümer Metin, fotoğraf çektirdiği bir kişiyle yaşadığı anısını anlattı. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transferiyle birlikte kamuoyunda oldukça tartışılan Metin'in paylaştığı anı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı. Futbol oynadığı dönemde Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transferiyle olay yaratan Tümer Metin, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Şimdilerde spor yorumculuğu yapan Tümer Metin, kendisiyle fotoğraf çektiren bir kişinin hakkında söylediklerini öğrendikten sonra verdiği reaksiyonu anlattı. Alaçatı'da ferlik ferlik aradım. Paylaşımla yapılan suratına tükürseydin yorumunu değerlendiren Metin, biri fotoğraf çektirmek istedi, çekildim. Instagram'dan etiket bildirimi geldi, fotoğrafı paylaşmış. Biri de suratına tükürseydin pembe tezgerinim yazmış. Fotoğrafı çektiren de tükürdüğüm zaten yazmış. Ferlik ferlik aradım, alaçatıda da bulamadım Allah'tan ifadelerini kullandı. Tümer Metin'in anlattığı olaya sosyal medyada en çok konuşulan konular arasındaki yerini aldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe kariyeri. Beşiktaş'ta 160 maça çıkan Metin 38 gol 41 asistlik bir performans sergilemiş ve 2006 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı Yacı ise 53 maçta görev yapan Tümer Metin 11 gol 6 asistlik bir oyun ortaya koymuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bakanlık o paylaşımlar için devreye girdi değerli izleyenler. Selin ve Eski Eşi Gökhan Çıra evlat edindi mi? soru sosyal medyayı salayan olay için bakanlık devreye girdi. Sosyal medyadan çok konuşulan isimleri Selin ve Eski Eşi Gökhan Çıra'nın bebek paylaşımlara gündeme oturduğu ses getiren olay için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu ikilinin herhangi bir evlat edinme talebinde bulunmadığı belirtildi ve konu konu incelemeye alındı. Magazin, magazin, güncel, Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra evlat edindi mi? Sosyal medyayı sallayan olay için bakanlık devreye girdi. Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra evlat edindi mi? Sosyal medyayı sallayan olay için bakanlık devreye girdi. Sosyal medyanın çok konuşulan isimleri Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra'nın bebek paylaşımları gündeme oturdu. Ses getiren olay için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu ikilinin herhangi bir evlat edinme talebinde bulunmadığı belirtildi ve konu incelemeye alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Selim Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra'nın bakanlığa herhangi bir evlat edinme talebinde bulunmadığını duyurdu. Resmi bir başvuru yapılmamıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Selim Ciğerci'nin evlat edindiğine ilişkin haberlerine yönelik basın açıklaması yayınladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Haberde ismi geçen Selin Ciyerci ve eski eşi Gökhan Çıra tarafından bakanlığımıza evlat edilme konusunda resmi herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Cumhuriyet Başsavcılığına, habere konu iddiaların araştırılması, olayın tarafı olabilecek ilgililer hakkında adli soruşturma ve çocukla ilgili sosyal inceleme yapılması adına gerekli tüm tedbirlerin alınması için başvuruda bulunulmuştur. Ne olmuştu? Gökhan Çıra sosyal medyayı sallayan bir paylaşım yaparak küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor. ''Seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık olduğum kızım. Hayatın, hayatına feda olsun. Hayırlı bir evlat olursun inşallah. Sağlıklı, huzurlu, mutlu büyüyelim canım kızım. Hoş geldin. Dünyamı aydınlattığın için sana ayrıca teşekkür ederim kızım.'' demişti. Selin Ciğerci de iddiaları doğrulayarak bebeğin kendinde kalacağını belirtmişti. ''Anne oldun. Türkiye'yi terk edecek mi? Ana sayfaya dönmek için tıklayınız.'' Ana haber ürtenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Gün videosunda bugün olayı gören pencereye çıktı. Birden atlayınca çalık sesleri sokağa inletti değerli izleyenler. Samsun'da panik dolanlar yaşandı. çadık adında mahsur kalan kedi aşağı atlayınca çalık sesleri sokağa inletti. Samsun'da 5 katlı bir binanın çatıda kadına mahsul olan kedi kendisini kurtarmaya gelenlerden ülke, ülkeye aşağı atladı. 4 ayağının üstüne düşen kedi yaralanmadan kurtuldu. Haber. Haber. İlginç haberler. Samsun'da panik dolu anlar. Çatı katında mahsur kalan kedi aşağı atlayınca çığlık sesleri sokağa inletti. Samsun'da panik dolu anlar. Çatı katında mahsur kalan kedi aşağı atlayınca çığlık sesleri sokağa inletti. Samsun'da beş katlı bir binanın çatı katında mahsur kalan kedi, kendisini kurtarmaya gelenlerden ürkerek aşağıya atladı. Dört ayağının üstüne düşen kedi yaralanmadan kurtuldu. Olay, İlkadım ilçesi Ulu Gazi Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan beş katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye bir gündür çatıda mahsur kalan kedi için mahalle sakinleri 112 ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevre sakinleriyle birlikte çatıya çıkıp kediyi kurtarmak istedi. Uzun uğraşlar sonrası kurtarılamayan kedi daha sonra çatıdan aşağıya atladı. Çevrede bulunan ve olayı pencereden takip eden onlarca kişi kedinin aşağıya atlama anında büyük panik yaşadı. Beşinci kattan aşağıya atlayan kedi, zeminde bulunan temteye dört ayağının üzerine düştü. Olayı heyecanla takip eden vatandaşlar kedinin dört ayağının üstüne düştüğünü ve yaralanmadığını görünce alkışlamaya başladı. Olayı gören çevre sakinleri, kedi bir süredir çatıda duruyor ve kurtarılmayı bekliyordu. Zaten bu bölgede kedilerin sayısı oldukça fazla. Bu kedili onlardan biri dediler. Kedinin çatıdan atlamasının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. İldi Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bürtelimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Uzman isim açıkladı. Sakince bekleyin dedi. Altın almak isteyenlere kritik 15 Şubat uyarısı geldi. Altın almak isteyenlere uzmanın isimlerinin kritik 15 Şubat uyarısı geldi. Altında yeni dekorlar yolda dedi. Altın fiyatları yerinde durmuyor. Dün rekor seviyelerden bayrak salıyan altın ons fiyatı bugün hızlı geri çekilme yaşadı. Altın alıp satacak olan yatırımcılar ise altın fiyatları ne yönde siyel izlemeye devam edeceğini merak ediyorlar. Bu konuda ise altın uzmandan bekleyin uyarısı geldi. Altın almak isteyenlere uzman isimden kritik 15 Şubat uyarısı. Altında yeni rekorlar yolda. Altın fiyatları yerinde durmuyor. Dün rekor seviyelerden bayrak sallayan altın ons fiyatı bugün hızlı bir geri çekilme yaşadı. Altın alıp satacak olan yatırımcılar ise altın fiyatlarının ne yönde seyir izlemeye devam edeceğini merak ediyorlar. Bu noktada ise altın uzmanından bekleyin uyarısı geldi. Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Altın alıp satacak olan yatırımcılar altın almak için yeni bir fırsat doğacak mı, altın yükselecek mi, düşecek mi gibi soruların yanıtları merak ediyorlar. Rekor seviyelerden sonra düşüş trendine giren altın fiyatlarının son durumunu altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirdi. Memiş altın yatırımcılarına sakince bekleyin uyarısında bulundu. Altın almak için doğru zaman mı? Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Dün bir kez daha rekor tazeleyerek tüm zamanların zirvesini gören gram altın bugün güne düşüş ile başladı. Altın fiyatları Amerika Birleşik Devletleri büyüme rakamları sonrası düşüşe geçti. Amerika Birleşik Devletleri büyüme verisinin beklentilerin üzerine gelmesiyle birlikte ons altın hızlı geri çekilme yaşadı. Tüm bu gelişmelerin altın fiyatlarını uzun vadede nasıl etkileyeceği ise merak ediliyor. Peki altın almak için doğru zaman mı? 15 Şubat'a kadar. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın almak isteyenlere sakince bekleyin diyerek şu açıklamaları yaptı. Altının ons fiyatı 1932 dolar seviyesinde 1900-1950 dolar aralığına sıkıştı takip ettiğimiz bant aralığı 1800-1850 bu arada bir değişiklik yok. Alım seviyelerimizi gram altın yatırımcıları çok iyi biliyor. Ne zamanki altının ons fiyatı 1850-1860 dolar seviyesinde olursa karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa buradan gram altın tarafına giriş yapacağız. Şubat ayının 15'ine kadar bu süreci beklemeye devam ediyoruz. Alım yapmak isteyenler kenarda sakin bir şekilde bekleyebilir. Yeni rekorlar yolda. Altın fiyatlarında yeni zirvelerin yolda olduğunu da ifade eden memiş sözlerine şöyle devam etti: Önümüzdeki 2-3 haftalık süreçte ons tarafında bir düşüş bekliyorum. 1850 dolar seviyesindeki bir kaça tekabül ediyorsa muhtemelen 1140 lira seviyesine denk gelir oradan yine son bir alım yapmak mümkün olacaktır. Ardından yeni zirveler yolda. 2023 altın ve gümüşün yılı. Özellikle 2023 yılı altın ve gümüş yılı diyen memiş, altın yıla yükselişle başladı ama önümüzdeki haftalarda bir duranlık ama yine yıllık fazla emtia fiyatlarında pozitif seviyelerdeki seyrini biraz daha fazla görebiliriz. O yüzden altın ve gümüşü bu yıl önemsiyoruz dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber mülterimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekran markayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Şaşırtan görüntünün adresi İzmir oldu. Lapa Lapa Kar Yat. Şaşırtan görüntünün adresi İzmir oldu. Lapa Lapa Kar yağdı. her yer beyaz bereketle büründü. Soğuk ve yağışlı havaların etkisine girdiğimiz şu günlerde İzmir'den şaşırtan görüntüler geldi. İzmir'in ödemiş Kemalpaşa ve Karabağlar ilçesinin yüksek kesimleri yağın karla beyaza büründü. Ege bölgesinin en yüksek 3. zirvesi olan Bozdağ'da Ağaçların üzeri ve yollar beyaz örtüyle kapılanmış. İşte haberin detayları. Şaşırtan görüntünün adresi İzmir. Lapa lapa kar yağdı. Her yer beyaza büründü. Soğuk ve yağışlı havaların etkisine girdiğimiz şu günlerde İzmir'den şaşırtan görüntüler geldi. İzmir'in ödemiş Kemalpaşa ve Karabağlar ilçelerinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Ege bölgesinin en yüksek 3. zirvesi olan Bozdağ'da ağaçların üzeri ve yollar beyaz örtüyle kaplandı. İşte haberin detayları. İzmir'in ödemiş, Kemalpaşa ve Karabağlar ilçelerinde yüksek kesimlere kar yağdı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapanmaması için kar küreme çalışması yaparken, yolda kalan araçlar da çekildi. Tüm Türkiye kavuşuyor. İşte İstanbul'un merhaba diyeceği gün. Bozdağ'ın zirvesi karla kaplandı. Ödemiş ilçesi Bozdağ mahallesinde, Dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gece vakti etkisini artırdı. Bozdağın zirvesi beyaza büründü. Bazı noktalarda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi geçti. 2159 metre ile Dağı ve Dağından sonra Ege bölgesinin en yüksek 3. zirvesi olan Bozdağ'da ağaçların üzeri ve yollar beyaz örtüyle kaplandı. Kemalpaşa ve Karabağlar ilçelerinde de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. Yolda kalan araçlar ekiplerce çekildi. Kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Karavallar Hava Radar Komutanlığı, Kemalpaşa'nın Kırsal Beşkınar Mahallesi, Özdemiş'in Kırsal Gölcük ve Subatan Mahallesi yollarında tuzlama çalışmaları yaptı. Ekiplerin çalışması sürüyor. Kar yağışının şiddetini artırmasına karşı da ekipler, yolları açık tutmak için belirlenen bölgelerde konuşlandırıldı. Yağış devam ettiği sürece kar küreme çalışmalarının aralıksız yapılacağı kaydedildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz görüntüler Türkiye'den o ilde denizin rengi tamamen değişti. Görünürler şaşkınlığını gizleyemedi. Marmaris'te denizin rengi boydan boya değişti değerli izleyenler. Bir süredir bekleyen yağışlar bazı illerde etkisini gösterdi. Mulla da o illerden birisi oldu. Yağışların dağlardan taş, taştığı çamurlusu ise Marmaris'te denizin rengini değiştirdi. Havadan çekilen görüntülerde kıyı sahillerinde mavi ve turkuaz rengin tamamen kaybolduğu belli. Görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Marmaris'te de denizin rengi boydan boya değişti. Bir süredir beklenen yağışlar bazı illerde etkisini gösterdi. Nula da o illerden biri oldu. Yağışların dağlardan taşıdığı çamurlu su ise Marmaris'te de denizin rengini değiştirdi. Havadan çekilen görüntülerde kıyı sahillerinde mavi ve turkuaz rengin tamamen kaybolduğu belirlendi. Nula da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış Marmaris, Latça, Seydi Kemer, Milasit, Köyceğiz ilçelerinde yer yer taşkına neden oldu. Yağmur sonrası dağlardan akan sular nedeniyle denizin turkuaz rengi kahverengiye dönüştü. Camurlu su denizin rengini değiştirdi. Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde 2021 yılında çıkan orman yangınında tepelerdeki ormanlık alan yanmıştı. Yanan sahada kesin çalışmaları tamamlanırken, yağış sonrası dağlardan akan camurlu su denizin rengini değiştirdi. Marmaris'teki sağnak yağış sonrası 11 kilometrelik Marmaris Atatürk, Kısa yolu, Uzun Yalık, sitler ve içmeler sahilinin mavisi kahverengiye dönüştü. 11 kilometrelik sahil havadan drone ile görüntülenirken, içmeler sahilinde denizin azgın dalgaları kıyı dövdü. Drone ile görüntülen Marmaris yat Limanı, Atatürk Bulvarı ve Kısayalı sahili tamamen kahverengiye dönüşürken, Marmaris'in mavi ve turkuaz rengi kayboldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Türkiye'de ve dünya... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Kışkırtıcı hamlelerin sonuçları olur. Avrupa'da yeni kriz Rusya 2 hafta süre verdi. Avrupa'da yeni kriz meydana geldi. Rusya Letonya Büyükelçisi Ritragesi de 2 hafta süre tanıdı. Ukrayna savaşı nedeniyle Baltık ülkeleriyle sık sık sorunlar yaşayan Moskova yönetimi bu kez de Letonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istediği Büyükelçim maalesef Renç Ruslar Rusya'yı iki hafta içinde terk et, etmesi talebi iletildi. Avrupa'da yeni kriz. Rusya, Letonya Büyükelçisi Reekstin'se iki hafta süre tanıdık. Ukrayna savaşı nedeniyle Baltık ülkeleriyle sık sık sorunlar yaşayan Moskova yönetimi bu kez de Letonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istedi. Büyükelçi Marisly Ekstin Rusya'yı iki hafta içinde terk etmesi talebi iletildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya'nın Moskova Büyükelçisi'ne ülkeyi terk etmesi talebini iletti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Letonya'nın Rusya ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşünme kararı aldığı anlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin kararından sonra Rusya füze aldırdı. İki evde binalar vuruldu. Çok sayıda ölü var. Letonya'nın bu kararı diğer Baltık ülkeleriyle dayanışma gerekçesiyle aldı ve bu gerekçenin de Rusya tarafından kabul edilmediği vurgulanan açıklamada. Söz konusu dayanışmanın Rusya'ya karşı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yönlendirdiği düşmanca adımlar atma anlamına geldiği belirtildi. Açıklamada mevcut durumun tüm sorumluluğunun Letonya hükümetine ait olduğuna işaret edilerek, Letonya'nın Moskova Büyükelçisi Maristinse Rusya'yı iki hafta içinde terk etmesi talebi ileti. Letonya'nın yetkililerin diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürmeye yönelik kışkırtıcı hamlelerinin sonuçları olacaktır ifadelerine yer verdi. Ruslar arası suç örgütü ilan etti. Sır gibi saklanıyordu. Ana Haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kutlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri canlandırmıştı usta oyuncu son yolculuğuna gözyaşları içine uğurlandı. Kutlar Vadisi'nin palanın adamı Bedir rolüyle hafızalara kazınmıştı usta oyuncu Levent Güner. de son yolculuğuna uğurlandı. Kullarlar canlandırdı? Pala'nın Adamı Bedir karakteriyle hafızlara kazınan Levent Güner, İzmir'de hayatını kaybetti. El yaşında hayatta veda eden Güner, son yolculuğuna uğurlandı. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Levent Güner için İzmir'deki Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü konak sahnesinde tören düzenlendi. güncel Kurdal vadisinin kalıntısının adı bir dille Bir karakteriyle hafızalara kazınan Levent Güner İzmir'de hayatını kaybetti. 58 yaşında hayata veda eden Güner, son yolculuğuna vurlandı. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Levent Güner için İzmir'deki Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü konak sahnesinde tören düzenlendi. Kurtlar Vadisi'nde Pala'nın en yakın adamı Bediri oynayan Levent Güner, Aslan Akbe'yi öldürdüğü sahne ile diziye damga vurmuştu. Başarılı oyuncu, İzmir'de kalp krizi sonucu kaldırıldığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yaşamını yedi. Tiyatro dünyasından oyuncu arkadaşları katıldı. İzmir Devlet Tiyatrosu Bölge Müdürü Levent Lukut yaptığı konuşmada Günel üniversitede tanıştıklarını ve 1988-1993 yılları arasında aynı sahneyi paylaştıklarını anlattı. Güneli bir hafta önce gördüğünü ve sohbet ettiklerini aktaran Lukut, 3 gün önce kalp krizi sonucu yoğun bakıma kaldırıldığını ve dün acı haberi aldıklarını ifade etti. Güneli'nin naaşı saygı geçişinin ardından omuzlarda cenaze aracına taşındı. Usta oyuncunun cenazesi Bahçeli Evler Kulalı Hacı Halil camisinde ikindi vakti kılınacak namazın ardından eski Bornova mezarlığına defnedilecek. Levent Güner kimdir? İzmir'de 21 Aralık 1963'te dünyaya gelen sanatçı 1988'de başladığı devlet tiyatrolarına 28 yıl hizmet verdi. Güner 2016'da İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu. Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu hayatını kaybetti. Usta oyuncu. Söylen İzmirli Ali Çelebi Venedik'te oyuncu seçiyor. Kür kedisin kahvede şenlik var. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Yunus Emre, Kurban, Yunus Bonca Gül, Dans eden şey sevgili doktor, Sersem kocanın kurnaz karısı, Abdülcanbaz, Bas, Muamma, Kuvayi Milliye, Kurtuluş Savaşı destanı, Ayının Fendi Avcı'yı yendi. Bir ölümün toplumsal anahtar, İrdan'ın ağacı, İzlediğiniz için Thank mm -hmm. you.